Borç alacak ilişkilerinde de sıkıntılar oluşabilir. Ruhsal ve bedensel hassasiyetler artabilir. Bel bölgesi, böbrekler, cinsel organlar, boğaz ve boyundaki sağlık sorunlarına karşı temkinli olmalıyız öğleden sonraki saatlerde ay boğa burcundaki Uranüs ve kova burcundaki Satürn'e sert görünümler yapacak sabit burçlardaki gergin açılar stres ve huzursuzluk yaratabilir geçmişle bağlantılı bazı takıntılı düşünceler zihnimizi meşgul edebilir İnatçı ve sabit olabileceğimiz bu saatlerde iletişim sorunları yaşamamızda mümkün gerek kariyer gerekse ailevi bazı sorumluluklar karamsarlık verebilir bu saatlerde kronik yorgunluk ve vücut ağrılarından da şikayet edebiliriz Gece saatlerinde etkili olacak Ay-Neptün üçgeni duygularımızı ve sezgilerimizi güçlendirebilir. Maneviyat ve ruhsal çalışmalara zaman ayırıp tefekküre yönelmek ruh halimizi dengelememize yardım edebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.